Gidelim buradan. Göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti geride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. Yağmur güzel yağan bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu kadar saçmalıkla? Her şeyi sıfırdan başlanabilecek bir yerlere gidelim. Gidelim buradan, ilaçlarını yanına alma, kitapları mı almayayım bende. de, biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi, havası ilaç, denizi kitap bir yerlere gidelim, gidelim buradan, bıktım tepemizde sallanan manasız sorulardan, soru sorma artık bana, soru sormayayım sana, her türlü sorunun. Gidelim buralardan. Burada insanlar kötü. Hep bir şeyler anlatmamızı bekliyorlar. Hep bir şeyler anlatmamızı isteyecekler. Bitmeyecek bu, hiç bitmeyecek. Kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmayacağımız bir yerlere gidelim. Gidelim buralardan. Bak, uyuyamıyorum yere. Senin de uykuların defolu, bölük bölçük. Huzur içinde uyuyabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim burada. Ya sen bana gel ya da ben geleyim sana. Sonra gidelim.